Merhaba, ben Yale Üniversitesi'nden Joshua Nob. Bugün size felsefeye yeni bir bakış açısı getiren, deneysel felsefeden bahsedeceğim. Deneysel felsefenin ana fikri, felsefi açıdan ilerlememizin sistematik deneyler sonucu gerçekleşeceğidir. Aynen, sosyal psikoloji ve bilişsel bilimlerdeki deneyler gibi. Şu anda böyle bir araştırma yapmanın bize felsefe alanında nasıl bir ilerleme getireceğini düşünüyor olabilirsiniz. Sonuç olarak felsefe, insanların genel olarak nasıl düşündükleriyle değil, sorulara verilen cevapların hangilerinin doğru olduğuyla ilgilidir. Bu, doğru bir soru ama deneysel filozoflar araştırma yaparak, insanların sahip oldukları düşüncelere neden sahip olduklarını anlayabileceğimizi, bu düşüncelere neden sahip olduklarını anlayamadığımızda ise, o düşüncelere güvenip güvenmememiz gerektiğini de bulabileceğimizi düşünüyorlar. Bu yaklaşımın işe yarayıp yaramayacağıyla ilgili büyük bir tartışma var. Ama ben size bir örnek verip, sizin de kendi açınızdan düşünmenizi ve bir karara varmanızı sağlamak istiyorum. Deneysel filozof, Felipe de Brigard, yakın zamanda insanların ünlü felsefik deneylerden biri olan, deneyim makinesi hakkında genel olarak ne düşündüklerini araştırdı. Felipe Debrigard, bu düşünce deneyini duyduğumuzda, eğer aklımızdan geçenleri biraz daha iyi anlayabilirsek, konu hakkındaki düşüncelerimizin doğru ya da yanlış olduklarına karar verebileceğimize inanıyordu. Şimdi size deneyim makinesi isimli düşünce deneyinden bahsetmek istiyorum. Gelecekte çok başarılı nörologların beyninizi bir şekilde uyarıp, sizin çok güzel bir hayat sürdüğünüzü düşünmenizi sağlayabildiklerini varsayalım. Makineye girdiğinizde, harika şeyler yaptığınızı, derin ve güzel ilişkiler yaşadığınızı ve dünya üzerindeki herkesin size saygı duyduğunu düşünüyorsunuz. İşin aslı tabi ki de bunların hiçbirini yapmıyorsunuz ve gerçek hayatta su dolu bir havuzun içinde beyninizin aldığı uyarılar sonucu tüm bunların olduğuna inandırılıyorsunuz. Ve soru geliyor, bu makineye girer misiniz? İnsanların çoğu girmeyeceklerini söylerler. Filozoflar da bu basit düşünceden yola çıkarak, bunu hayatta mutluluğu deneyimlemekten çok daha fazla şey olduğu, yani gerçeklikle bağlantılı olmanın önemli bir şey olduğu sonucunu destekleyecek bir argüman olarak kullanırlar. Debrigard, bu hikayenin bundan ibaret olmadığını düşünerek, tersine deneyim makinesi isimli bir deney yaptı. Tersine deneyim makinesi deneyinde siz normal hayatınıza devam ederken bir gün Bay Smith adında biri çıka geliyor ve size deneyimlemekte olduğunuz hayatın, arkadaşlarınızın, başarılarınızın hatta anneniz ve babanızın bile bir yanılsama olduğunu söylüyor. Çünkü birkaç sene önce karşınıza çıkan başarılı nörologlar sizi bir makineye koyarak yaşadığınız hayatın, gerçekte yaşadığınız hayat olduğuna inanmanızı sağladılar. Bu noktada isterseniz bu makineden çıkıp gerçek hayatınıza dönebilirsiniz. İstemezseniz de makinede kalırsınız ve nörologlar Bay Simit'in ziyaretiyle alakalı tüm hatıralarınızı silerler. Şimdi durup düşünmenizi istiyorum. Siz olsanız ne yapardınız? De Birigart, deneyi bu şekilde yani tersine uyguladığında insanların çoğunun kalmayı tercih ettiklerini bulmuş. Biz de bu sayede kendimiz hakkında önemli bir şey ve orijinal versiyondaki sonucu değiştirmemiz gerektiğini öğrenmiş oluyoruz. Orijinal versiyonu gözden geçirecek olursak, buradaki sezgi bizi hayatta neyin gerçekten önemli olduğuyla ilgili bir sonuca varmak için kompleks felsefi bir argümana yönlendiriyordu. Bu deneyle birlikte, bu sezgiye sahip olmamıza yol açan psikolojik süreçler hakkında yeni bilgiler edindik. Bu süreçler sadece gerçek ve yanılsama arasındaki farka duyarlı değiller ve aynı zamanda bizi şu ana kadar sahip olduğumuz hayatla yetinmeye itiyorlar. Şimdi, son bir soru sormak istiyorum. İnsanların nasıl düşündükleriyle ilgili öğrendiğiniz bu yeni bilgi ışığında, deneyim makinesi deneyinin, orjinal versiyonunda aynı sonuca ulaşabilir misiniz?